65'i 1 ile çarpmamız isteniyor. Bunu bu şekilde çarpı işaretiyle de yazabiliriz. Bu şekilde nokta işaretiyle de yazabiliriz. İkisi de 65 çarpı 1 anlamına geliyor. Buna iki şekilde bakabiliriz. 65 çarpı 1 ya da 1 çarpı 65. Ama iki şekilde de işin içinde 65 varsa sonuç yine 65 olacaktır. Yani herhangi bir sayı 1 ile çarpıldığında Sonuç yine kendisi olacaktır. Sayı çarpı 1 eşittir sayı olacaktır. Herhangi bir sayıyı 1 ile çarparsam yine o sayıyı elde ederim. Yani 3 çarpı 1 dersem sonuç 3 olur. 5 çarpı 1 dersem sonuç 5 olur. Çünkü bu bir tane 5 demektir. 1 tane 5. Eğer 157 çarpı 1 yazarsam sonuç 157 olur. Evet neyse genel olarak fikri anladığınızı düşünüyorum.